sergilenirler. Hadi bazı yaramaz çocuklar vardır. Bazen bir şey paylaşamaz. Haksızdır. Haksız olunca ya kavga eder ya hakaret eder, küfür eder. Şimdi 2019'da Ankara'da belediye seçimleri yapılırken algı ister yükseldikçe iftiranın da dozu arttı. Birkaç tane örnek vereceğim. Şimdi gençler bakın buradan biz denizli'ye gideceğiz. Öncelikle biz artık tatlı dilin hakim kılacağız. Sevgi dilini hakim kılacağız. Onun için yuhla muhla vakit kaybetmeyeceğiz. Gençler de gençler de tezahür edeceklerse benim sözümü kesmeden arkamdan ne yaparsanız yapın biz gideceğiz. oldu mu? Evet. 2019 yılında aday olduğumuzda baktılar, anketler ters çıkıyor. Dediler ki bunlar gelir gelmez işçileri çıkaracaklar. Lütfen. Ben o zaman arkada durayım. Lütfen. Evet, seçildik bir kişi çıkarmadık. O yetmedi, sosyal yardımları kesecek dediler. Artık bütün Türkiye duyduğu için çok kısa anlatacağım. Eskiden bir tane müteahhitten ihaleyle bal alırlardı. Kapı kapı, koli koli dağıtırlardı. Gelen kamyonun üzerinde de Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım aracı yazardı. Yani bir yandan övünürken bir yandan karşıdakini incitirlerdi. Gelir gelmez hemen bir başkent kart çıkarttık. Bütün dünyada geçerli. Şimdi biz ona para yatırıyoruz. Aileler gidip köylerdeki bakkala, kasaba kadar gidip ailesinin, çoluğunun, çocuğunun ihtiyacı neyse onu alıyor. Bir elin verdiğini öbür el görmüyor. <gülüyor> Sadece o değil. Hızlı geçiyorum. 60 bin öğrenci Ankara'da destek alanların öğrencisi ücretsiz gelip gidiyor okuluna. 16 bin öğrencinin servis ücretini ödüyorum. 15 bin küsur öğrenciye kantin yardım yapıyoruz ki arkadaşları kantinden alışveriş yaparken onlar mağdur olmasın diye. Tamamını çoğunun KPS ve diğer sınav ücretlerini yatırıyoruz. Onlar da okuyabilsin diye. Onlar bari yardım alan aile olmasın, kendini yetiştirsin diye. Yetmedi. 200 bin aile suyun tonunu 1 liradan içiyor. Eskiden tonunu 20 liradan içiyorlardı, 30 liradan içiyorlardı. 200 lira ayrıca yine ceplerinde kalıyor. 200 bin aileye üç her ay 2 yıldır doğalgaz veriyorum ki evde çocuklar üşümesin diye. Evet, 17 aydır 200 bin aileye birer kilayet parası yatırıyorum. Başka yerde harcayamıyor. Sadece eve et alabiliyor. O çocuklar protein alsın. Gelişme güçlüğü, öğrenme güçlüğü çekmesinler diye. Hani yardımlar azaltılıyordu? Dolayısıyla dolayısıyla seçim zamanında söyleyen sözlerin hiçbirisine inanmayın. Neyse biraz daha geçtik. Anket iyice artınca bu sefer rakibim şunu söyledi. Ankara'da dedi Sayaşları PKK'lar okuyacak, faturaları da DHKP'liler götürecek dedi. Ne oldu birader, ne oldu? Hani PKK'lı? Bir tane bulabildiniz mi PKK'lı benim belediyemde? Dolayısıyla bunlar seçimi kazanmak için her iftirayı atarlar. Ve devletin bekası söz konusu diyorlardı. Ankara, İstanbul'u giderse devletin bekası tehlikeye düşer diye. Tam tersine çözüm sürecinde gidip PKK'lılar istedi diye kaldırdıkları TC tabelasını ilk hafta geldik, yerine çaktık. Bu arada baktılar ki Millet İttifakı'nın seçtiği hiçbir belediyede işten çıkaran yok insanların başörtüsüyle uğraşan yok. Yani ne kadar iftira onların hiçbirisi olmuyor. Hemen gittiler ayın altısında, Mayıs'ın altısında İstanbul seçimini iptal ettiler. Ne diye? Bir zarfın içinde dört tane puslu var. Üçü geçerli, biri geçersizmiş. Nasıl yapılabiliyorsa. Neyse. Başladık İstanbul seçimine. Biz de gidiyoruz artık. Ekrem Bey'e yardıma. Bakın diyoruz dediklerine inanmayın. Neyse bu sefer başladılar. Devletin bekası bitti. Çünkü o konunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bu sefer dediler ki İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. Evet İstanbul'u Ekrem Bey aldı ama hepsi yerli yerinde duruyor. Ne alaka? Ne alaka? Hayır. Seçime girerken biraz milliyetçi olmaları lazım. Biraz da muhafazakar olmaları lazım ki se se ancak seçmeni korkutup öyle ikna etmeleri için. Neyse baktılar millet ona da inanmıyor. Ne yapsalar iyi. Hatırlayın. Bunların yedek kuvvetleri var. Şimdi gene sürdüler piyasaya. Getirer. 33 askerimizi Bingöl'de şehit eden olayın planlayıcı Osman Öcalan'ı AK Parti'ye oy verdirmek için televizyona çıkardılar. Evet, oy etmedi, oy etmedi. Şimdi ikide bir deyip bebek katilini serbest bırakacaklar diye. Gittiler o bebek katilinden mektup getirip devletin televizyonda okuttular. Niye? AK Parti'ye oy versin. Binalı Yıldırım kazansın diye. Yapmadılar mı? Şimdi de yapıyorlar, merak etmeyin. Insanların gözünü boyamak için şimdi birazcık milliyetçilik sosu, biraz muhafazalık sosu veriyorlar, geçiyorlar. Söyledikleri söz şu. Eğer diyorlar 14 Mayıs'tan sonra siz şampanyayı içerek kutlayanları mı yoksa şükür namazı kıranları mı oy vereceksiniz? Ben anlatayım. Bir dakika ben anlatayım. Biz Ankara'da seçimi kazandık. Otobüsün üzerine çıktık. Dedik ki Ankara halkına teşekkür ediyoruz. Bu saatten sonra biz rozetimizi çıkarttık. Oy versin vermesin bütün Ankaralıya hizmet edeceğiz. Ve asla zafer kazanmadık. Sadece beş yıllığına görevi devraldık. Çünkü zafer kazanman için karşında düşman olması lazım. Ankara'da veya Türkiye'nin hiçbir yerinde bizim düşmanımız yok. Yine yok, yine yok. Dolayısıyla Cumhuriyet İttifakı'na oy verecekler de başımızın üstündedir. Millet İttifakı'na oy verecekler de başımızın üstündedir. Seçmene hiçbir deme hakkımız yok. Cenab-ı Allah yedi buçuk milyar insan şu anda yaratmış, yeryüzünde yaşıyor. Her birinin fikri ayrı ayrı, gayet normal. Herkes bir şekilde düşünecek. Neyse, ama toplumu bu şekilde dindar, dindar olmayan diye ayırıyorlar. Sabah oldu, hep beraber Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Camii'ne gittik, şükür namazımızı kıldık, bütün duvarları da haydi Bismillah başlıyoruz dedik, başladık. Dolayısıyla sadece şükür namazını kendileri kılar. Kendilerinde de hiç şampanya içen yok gibi konuşuyor. Nasıl kutlarsa kutlasın. Sana ne? Şimdi böyle der demez benim aklıma bir şey geldi. Hani bunların her cuma günü böyle bir kokula girip bilmediği için internetten bir olup bir tane ayet sallayan bir bakanları vardı. Hiç yüzü kızarmadı. Kimse ona tek kelime laf etmedi. Hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Onun biliyorsunuz internete düştü. Kocaman şişeyi devletin uçağında devirmiş Güzelce gözler dönmüş, bayılmış bir görüntüsü vardı. Sayın Bakan, burada tek kelime ettiniz mi? Etmedikleri gibi bu tür insanları büyükelçi yaptılar. Şu anda devletin adına büyükelçilik yapıyor. Onun için kimin daha dinden olup olmadığını Cenab-ı Allah'tan başkası bilmez. Siz ne sanıyorsunuz Allah'a şirk koşuyorsunuz, millete hüküm veriyorsunuz? Oysa onlar ne zaman kaybetti biliyor musunuz? 2002'de gelirken bir lokma bir hırka diye gelip Mekkeli yetimin bir şilteyi bile istemediğini anlatıp biz sadece ve sadece dünyalık için değil sizin öbür dünyanızda kurtaracağız diye gelip bizi cennete vaat edip cehenneme çevirdiğiniz için kaybettiniz. Haksızlık haksızlığa uğrayan kim olursa olsun Mutlaka hakkını savunmanız gerekirdi. Eski dönemlerde böyle yapıyordunuz. Ama iktidar olunca artık haksızlık yapılan sizden değilse vur tepesine dediğiniz için kaybettiniz. Siz seçilirken 2002 yılında söz verdiniz. Aynen Hazreti Ömer'in mumu gibi devletin mumuyla kendi işimde kullanacağım, mumu ayıracağım diye söz verdiniz. Şimdi devletin uçaklarını bütün seçimde her yerde kullanıyorsunuz devletin imkanlarını her yerde kendiniz için kullanıyorsunuz TRT hepimizin vergi vererek o vergilerden kesilerek bütçe ayırdığı TRT'de Sayın Cumhurbaşkanı 32 dakika konuşturuyor 32 saat Sayın Genel başkanımızı 32 dakika konuşturuyorsunuz nereden nereye şunu söylüyorum bakın bu bütün AK Parti yöneticileri iktidar yöneticileri için geçerlidir. ellerine vicdanları koysunlar. 2002'deki aile fotoğraflarına baksınlar. Bir düşünsünler 2002 yılında ben neredeydim? Şimdi nereye geldim? Bir baksınlar 2002'deki, 2002'deki hallerinden eser kaldı mı? Evet. Fakat ağzını açan birisi olup da niye benim yok dediği zaman hemen cevap bu. Şükret hemşerim, şükret. Bunu da bulamayanlar var. Evet. Evet diyoruz. Allah'a bin şükür ama Fakiri, fukarayı, yoksunu unutarak şükür falan olmaz. Siz böyle söz vermiştiniz. Neyse. Evet, İstanbul'da da bu hukuksuzda İstanbul halkı tam 806 bin farkla demokrasiyi gasp edenleri sandığın dibine gömdü. Diğerler ki biz gidersek şu olur, bu olur. Ya siz Ankara'da gittiniz. Sosyal yardımları anlattım. Ankara için güzel olmuş mu? Eskiyle yeni kıyaslarsanız kırsal kalkınmadan biraz hızlı geçiyorum. Nord tohumu dağıtırım. Çiftçimiz çok, arazimiz de çok. Arpa buğday tohumu dağıtırım. Belediyede ürettiğim sıvı gübreyi çiftçiye veririm. O yetmedi bir de deposunu doldururum mazotla. Ankara için üretsin diye. Ankara'nın bütçesinden harcadığımız para 4 yılda 650 milyon lira. Ankara'nın çiftçi, çiftçinin cebine tam 4 buçuk milyar lira para koydum. İşte işte belediyecilik budur o. Yapamaz dedikleri belediye. Neyse bir de baktı ki Sayın Cumhurbaşkanı Ankara seçimlerinde devreye girdi. Mansur Yavaş 35 bin nüfuslu kıda küçük bir belediyenin başkanı nasıl yönetir diye nasıl yönetti? Gelir gelmez, ihaleler açık. Kırım yüksek, israfı ortadan kaldırdık. Tam 3.500 ihalemiz şu anda internette yayınlanıyor. Yönetemez dedikleri Mansur 5 beş katrilyon eski borcu ödedi. Bir buçuk katrilyon benden Ulaştırma Bakanlığı bu arada fazla para kesti. Bir milyarını Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var çok şükür belediyenin hizmetleri tıkır tıkır gidiyor. Hem sosyal yardımlar artarak gidiyor. Hem kırsal kalkınma destek olup hem de bütün altyapı çalışmalarını devam ediyorum. Bunun karşılığında da uluslararası şeffaflık ödülü aldık. Dolayısıyla Millet ittifakı geldiği zaman olacak şey şudur. Bu sosyal yardımlar artık kimsenin insafına bırakılamayacak. Aynı destek sigortası adı altında. Her aile mutlaka çoluğunu, çocuğunu yedirecek, giydirecek askeri hayat standartına sahip olacak. Kırsal kalkınmada da işte biz aynı destekleri yapacağız, yapmak zorundayız, yoksa aç kalacağız. Sebebi şu, artık buraların tamamı çölleşiyor. İklim krizi nedeniyle biliyorsunuz üretimde çok büyük sıkıntılar var. Ya sel oluyor, ya kuraklık ya yangın. Onun için çiftçimizi üretmeye sevk zorundayız. Şimdi pandemi döneminde örneğin Ukrayna bize un um vermedi. Yine Ukrayna Rusya Savaşı çıktı. Önce kendi insanını düşünüyorum. Oysa biz şu soruyu kendimize soralım. Biz çocukluğumuzu okullarda okurken Türkiye kendi kendine yeten dünyada ender ülkelerden biriydi. Ne oldu şimdi? Samanı dışarıdan getiriyoruz, eti dışarıdan getiriyoruz, her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Şimdi yine başladılar getirmeye patates, soğan pahalı olacak diye dışarıdan ithal ediyorlar. Haldeki üreticinin maliyetini azaltın. Bizim yaptığımız gibi destek olun. Ucuz üretsin. Hem Türk insanı ucuz yesin, hem de Avrupa'ya dahi ihraç etsin. Ama Tarım Bakanlığı biliyorsunuz tarımı geliştirmek için Sudan'dan Afrika'da ve Nijer'de yer kilaladı. Buradaki tarımı halletti de sıra oraya geldi. İşte artık hükümetin bakış açısı ortada. Şimdi ağızlarında tek kelime var. PKK, PKK, PKK seçim geldi ya. Milliyetçi olmaları lazım. Birçok insan şunu unutmaz. Sayın Cumhurbaşkanı bir tarih. O çözüm, o çözüm sürecine, sürecine girdiğinde ya, ben her türlü milliyetçiliği ya. ayaklarımın altına aldım dedim. Herkesin bir milliyetçilik anlayışı var. Ama bu her türlüsünü tümden reddediyorum dedim. Maşallah şimdi seçime mi gidiyoruz? Savaşa mı gidiyoruz bilmiyorum. Toprak, tüfekler, uçaklar meydanda. Fakat açlık konuşulsun istemiyorlar. Enflasyon pahalılık konuşulsun istemiyorlar. Aynı Ankara seçiminde insanların gözüne bant bağlayıp ya hepiniz duymuşsunuzdur. Benden önceki dönemde abi ya adam çalışıyor, çalıyor ama çalışıyor lafını duymadınız mı? Evet. Onların hesabını da soruyoruz. 16 altı Ankara Anka Park'a gömdü. Kendi adamları gitti, mal getirdi, orayı işletti. 9 milyarlık Türkiye'de bugün en zengin adımlarını ortaya çıkaran bir belediye var onların hepsi şu anda hepsi şu anda yargılanıyor. Dolayısıyla dolayısıyla onların ortaya çıkmasını engellemek için bu yalanları attılar. Şu anda da böyle PKK lafları işte İHA'lar SİHA'lar gemiler bakın şunu açıkça söylüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar doksanlı yıllarda başladı. Bu aşamaya geldi. Anadolu gemisini yapan tersane 72 yılında yapıldı. İyi ki yapmışlar ama şimdiye kadar böyle silahlı kuvvetlerimizi hiçbir zaman siyaset alet etmediler. Önüne gelen her yerde İHA'lar, SİHA'lar şöyle güçlüsüz. Bakın buradan ilan ediyorum. Elbette milli savunmamız çok güçlü olmalı. Hiç şikayetimiz yok. Ama bir ülkenin büyüklüğü, liderliği, itibarı halkının geçimiyle direkt alakalıdır. Sizlerin çocukları sizlerin çocukları dün okuduk karakola girip polisi dahil tokat alacak cülete sahipler. Yine bir tanesi diyor ki sağlıkta çok ilerledik. Eskiden doktorlar bizi azarlıyordu. Şimdi hastanede doktorları döver hale geldik diye övünüyor. Nereden nereye? Sağlıkçılar yurt dışına gitmek Esin. istiyor sağlıkçılara diyorlar ki nankörsünüz. Öğrenci bir şey istiyor sizler asalaksınız. Bakın. Bakın. Biz en az sizin kadar milliyetçi, en az sizin kadar muhafazakarız. Sizin yaptıklarınız ancak İslam'a zarar veriyor. O füzeleri de topları, tüfekleri de Amerika ve Rusya gelip bizim sınırımızda devlet kurdurmak istedikçe PKK'ya silahla eğitim verdikçe o füzeler gidecek, onların başına füze olarak yağacak. Sadece kendinizi sanıyorsunuz? Orada askerlerimizin başına Amerikalılar çuval geçirdiğinde ne yaptınız? Nota ver dediler, verdiği cevap. Bu müzik notası mı dediler? İlk defa bu meydanda söylüyorum bakın ilk defa. Bunlar böyle bu müzik notası mı deyince... Askerden birilerinin zoruna gitti. Bunu iyi anlayın. Ne yaptı biliyor musunuz? Amerikalıları bir yerde kıstırdı. Cep telefonlarını kırdı attı bana ulaşamasınlar, durdurmasınlar diye. O askerin başına çuval geçirenlerin komutanı dahil hepsini çırılçıplak soydu ve fotoğrafladı. Çuval öyle geçirilmez, böyle geçirilir diye derslerini verdi. Ama biz nota bile veremedik. Dolayısıyla Öyle pet kayla bunlar kandıramazlar. Bakın. 3 defa meclise pişmanlık yasası getirdiler. 3 defa. Bunların içinde şu var. Bir defa da olsa terör örgütü kurucusunun pişmanlıktan yararlanması 2006'da, 2008'de, 2012'de getirdiler. O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri meclis tutanaklarında var. İtiraz edince çıkarmak zorunda kaldılar. Şimdi şu İstanbul'dan Ankara'da yaptıklarına bakarsanız bunlar seçim kazanmak için öcelerde adam gönderirler, gönderdiler mi gene? E, gönderirler. Bunlar Kandil'e de adam gönderir, gönderir mi? Ondan sonra da bizi suçlarlar. Bizim de kandillerle ne şununla buyla işimiz olmaz. Gayet Türkiye Cumhuriyetlerle de devam edecek ilişkilerimiz. İslam coğrafyası ile de devam edecek. Yani 21 yıldır bir başkasını görmeyince artık vatandaşı da unutulur ama muhalefetteki herkes herhalde başka bir şey görmeye başladılar. Ama şu net kendileri yüksek bir yerlerde oturdukları için, oturdukları semtler değiştiği için acım diyen nazına kürekleverin soğan pahalı diyen nazına da soğan soğan kafa diyerek hakaret etmeye başladılar maalesef. Şimdi biz peki PKK'ya niye karşı Yıllardır 40 yıldır, yıldır mücadele ediyoruz. ediyoruz. Elinde silah olan örgütte zaten müzakere edilmez, mücadele edilir. Bunu hatırlıyorsunuz. Peki ne istiyor PKK? Aynı bir, bir devletle, devletle kurmak istiyor, istiyor özerklik istiyor, istiyor. Öyle mi? Federasyon istiyor. istiyor. Diyor ki Türk, Türk bayrağı denmesin diyor vesaire. Ya. Bizi hep altı tane benzemez yan yana geldi diye eleştirdiler. Şimdi aynı görüşleri savunan Hüdapar'ı yanlarını aldılar. Yuhlamayın. Yuhlamayın. Soruyorlar. Meclisi gidip yemin edecek misin diye bakacağım diyorlar. Peki hükümet kanadını soruyorlar. Hüdapar o bizden değil diyorlar. O ittifakı değil. Ayrı diyorlar. diyorlar. Ben de diyorum ki utanıyorsanız niye aldınız? <gülüyor> Diğer bir daha para da diyorum Ya sizler utanıyorlar <gülüyor> ne işiniz var orada? Hep, hep iki yıldır altını masa altını masa konuşurlar. Cenab-Allah onları da altıyı tutturdu. Fakat bizimkiler altını masa geldi oturdu 2400 maddelik mutabakat metninde anlaştı. Ne yapacaklar orada? Madde madde yazıyor. E, öbür tarafta öyle bir şey de yok. Dolayısıyla. Beş benzemez, altı benzemez kendileri oldu. Ben diyorum ki artık ekonomik olarak verecekleri bir şey kalmadı. İki yıldır değiştiriyorlar. Değiştirmedikleri Hazine bakarım Merkez Bankası Başkanı kalmadı. Bu tarafta da Şampiyonlar Ligi olarak adlandırabileceğimiz ekonomistlerimiz var. Bunları 21'de yılda yapamadım. 21 yılda yapamadım. Hala yapamadıklarına, hala bir çözüm bulamadıklarına göre Bundan sonra değişti de yapacak bir şey yok. Ancak ağzını açana PKK, ağzına açana FETÖ, sus, konuşma deyip açtığı pahalılığı durdurmak istiyorlar. Şimdi burada gençler var. Gençlerden birisi bir şey söylediği zaman çıkartmak için cep telefonunu, kaç malalık cep telefonu taşıyorsun, bir de kalkıp işsizim diyorsun demiyorlar mı? Ben de diyorum ki bu ülkenin bütün gençleri, en iyi cep telefonu, en iyi araba, en iyi ev, en iyi bir yaşam şekli, tatil, hayal etmek ve bunu umut etmek onların hakkıdır. Sadece ve sadece sizin çocuklarınızın hakkı değildir diyorum. Ve ben diyorum ki 21 yıl sonra... Şu işittiğimiz sözlere bakınca mesela diyor ki Hazine Bakanı öyle bir güruh var ki diyor bizi, bizi almak için memleketi satar diyor. O gençleri güruh olarak adlandırılıyor. Artık sevgi diniyle gençlere yaklaşan, sevgi diniyle vatandaşı kucaklayan mutlaka bir yönetime ihtiyaç ortada. En son Hüda para yöneticisi şunu diyor, bu sınırlar sunni, Birinci dünya harbinden sonra onu birileri çizip, çizip sınırlar ortadan kalkması lazım. Diyor. Şimdi HDP'ye bakanlık verecek. HDP'ye bakanlık verirse Meral Hanım açık açık söylemedi mi? O masada biz ol, onlar olursa biz olmayız demedi mi? Nasıl olacak bu? Peki kendiniz HDP'ye bakanlık vermediniz mi? Verdiler. Görüşmediniz mi? Görüştüler. Şimdi diyor ki grup başkan mekili ikinci tura gelirse herkesle görüşürüz. Herkes kim? İmralı'ya giden hakim kim? Ne görüştünüz? Ne talep ettiniz? E olmazsa başkasını da lütfen suçlamayın. <Sessizlik> Sonuç itibariyle şöyle bir şey söylüyorum. Bakın arkadaşlar benim bildiğim iyi bir Müslüman önce kul hakkını riyade eder. Kul hakkı çok önemlidir. Müslümanın İyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Kötü söz söylemez. Nefret sözü söylemez. Hakaret etmez. Bu toplumun yarısını hain yarısını bilmem ilan etmez. Bu ülkede herkes vergi veriyor, askere çocuğunu gönderiyor. İstediği tercihi kullanmak zorundadır. Hakaret ederek oy alma yolunu seçin. Bu memleketi bölerse bu dil böler. Bu ülkede beka meselesi varsa artık bu iktidardır beka meselesi ortaya çıkaran. Bu kadar 6 yedi milyon Suriyeli doldurdunuz. Bir beş yıl sonra, bir on yıl sonra olabilecekleri düşünüyor musunuz? Maalesef çok çok kötü bir an evvel bu iktidarın değişmesi lazım. Bunu dillendirince de diyorlar ki... E, canım, Seçim darbe yapacaklar, bizi indirecekler. Kardeş, biz, biz seçime sizi indirmek için gidiyoruz. Bundan daha doğal bir şey var, var mı? Sizi Siz yapamadınız de diye de gel geliyoruz, de ikrar de olmak de istiyoruz. De Bunun da tek yolu seçim, de öyle de mi? De evet. de Ve gençler, de özellikle de sizlere sesleniyorum. Ses Altı tane farklı de genel de başkan de yan yana geldi. geldi. Uzlaştılar. Geldi. Diyorlar ki nasıl ulaşırsınız, kavga mı kavga edelim? edelim. Bu, Bu memleket kavgadan kavga çok çekti, artık kavga yok. İnsanların İnsanlara birbirine, birbirine sevgililiğiyle seslendi, seslendi. Hoş, hoş baktığı zaman birbirine. geldi. Herkesi, Herkesi kucaklama zamanı geldi ve bunun için altın siyasi parti bir genel başkanı bir mutabakat bir metni yaptı, mutabakat metni yaptı bir listelerini hazırladı, seçime giriyoruz ve inşallah birleşe birleşe, birleşe, birleşe kazanıyoruz. Bir birleşe birleşe kazanacağız. Daha iyi günler olacak. Millet ittifakının belediyelerinde herkes memnun. Onlara da onlar gelirse şöyle olur böyle olur atmadıkları iftiralar kalmadı. O değişen belediyelerde gelin. Ankara'da çok lideri var, akrabanız vardır. Bu kardeşiniz bir kişi ayırmış mı? Ona bir bakın. Dolayısıyla biz size mutluluk ve huzur vaat ediyoruz. Refah vaat ediyoruz. Ve ayın on beşinde inşallah Sayın Genel Başkanımızı on üçüncü cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Ve Kızılay'da karşılayıp inşallah Çankaya'ya hep beraber yolcu edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu oturtacağız. Hepimize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.